onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi. Onlar ellerini ağızlarına koydular ve dediler ki biz sizinle gönderileni inkar ettik ve bizi çağırdığınız şeyden de şüphe ve endişe içindeyiz. Peygamberleri dedi ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında da şüphe mi var?